Aile Destek Merkezi'nin yıl sonu etkinliği bugün düzenlendi. Her sene yaptığımız gibi bu yılda nice kadınlarımızı hem meslek edindirme hem de bilinçlendirme anlamında değerlendirdik. Çok başarılı bir yıl sonu oldu. Hem kadınlarımızın o heyecanını, o başarısını, sahnedeki o özgüvenini görünce şu an gerçekten kelimeler kifayetsiz kalıyor. Duygulandım. Ee, bu başarı onların, burada varoluşumuz onlar sayesinde tabii ki bize bu öncelikte yardım edecek edenler, valimiz olsun, kıymetli eşi olsun ve STK temsilcilerimizi ve tabii ki bu başarıyı yansıtan değerli medya mensuplarına da sonsuz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Söylemem düşersin ya You know